Fonksiyonumuz şu, f x eşittir, eksi x artı 4. f fonksiyonumuzun grafiği de işte bu şekildedir. Şimdi gelin f'nin f'in tersini bulmaya çalışalım. Ben bu fonksiyonun tersini şöyle bulurum, f x'i y'ye eşitlerim. Aynen yazıyorum şimdi. y eşittir, eksi x artı 4. Burada y'yi x cinsinden yazdık. Fonksiyonun tersini bulmak için şimdi bunun tam tersini yapacağız. Yani x'i y cinsinden bulacağız. Önce her iki taraftan da 4 çıkaralım. Ne olur? y eksi 4 eşittir eksi x. Eksi bulmak için denklemin her iki yanını da eksi 1 ile çarpalım. O ne oldu? Eksi y artı 4 eşittir x oldu. Tabi bağımlı değişkeni genelde denklemin sol yanına yazdığımız için bu denklemi şöyle de yazabiliriz. x eşittir eksi y artı 4. Bir diğer yazım şekli de şu olur f, y'nin ters fonksiyonu eşittir, eksi y artı 4. Bu yazdığımız ters fonksiyondur. Bunu y'nin bir fonksiyonu olarak yazdık ama y yerine x yazarak x'in fonksiyonunu yapabiliriz. Gelin öyle yazalım. y yerine x yazarsak f, x'in tersi eşittir, eksi x artı 4. Bu iki fonksiyon birbirinin aynıdır. İlk fonksiyonda bağımsız değişkeni olarak y kullandık. İkincide ise x kullandık. Ama ikisi de aynı fonksiyon. Şimdi gelin ters fonksiyonun grafiğini çizip burada çizili olan grafikli olan ilişkisini inceleyelim. İki fonksiyona baktığınız zaman aynı olduklarını görürsünüz. İkisi de eksi x artı 4'tür. Aynı fonksiyonlar. İki fonksiyonun eksenleri kestiği noktalarda birebir aynı olacak. Fonksiyon kendisinin tersine eşittir. Grafiklerini çizdiğimizde ikisinin grafiği üst üste olur. Bu konu üzerine şimdi oturup düşüneceğimiz bazı noktalar var. Ters fonksiyonlar hakkındaki ilk videoda, bir fonksiyonun tersiyle olan ilişkisini anlatmıştım. Grafiklerinin y eşittir x doğrusuna göre simetrik olduğunu söylemiştim. y eşittir x doğrusu nerede peki? y eşittir y eşittir x doğrusu şudur. eksi x artı 4 doğrusu y eşittir x doğrusuna diktir y eşittir x'e göre yansımasını düşündüğümüzde, eksi x artı 4, kendi üzerine katlanır gibi düşünebilirsiniz. Yine aynı doğrudur. Yani yansıması kendisiyle aynıdır. Şimdi daha iyi anlamanız için bir örnek vereyim. Fonksiyonun kendisini ele alalım. x yerine 2 koyarsak, fonksiyon bizi 2'ye götürür. x yerine 4 koyarsak, fonksiyon bizi 0'a götürür. Peki ters fonksiyonda ne oluyor? X yerine 2 koyarsak 2'ye götürür. İkisinde de, de 2'ye götürdü, değil mi? Çok makul. Fonksiyonun kendisi 4 koyarsak 0'a götürüyor. Ters fonksiyon 0 koyduğumuzda 4'e götürüyor. Tam olması gerektiği gibi. Başka türlü düşünelim. Fonksiyonda şimdi en iyisi açık açık yazayım şuraya. Çok bariz olduğu için yazmam gereksiz gelebilir ama olur ya hani anlamadıysanız bence yine bir yardımı dokunacaktır. F5 fonksiyonunu ele alalım. F5 fonksiyonu eksi 1'e eşittir. Şöyle de diyebiliriz. F fonksiyonu bizi 5'ten eksi 1'e götürür. Peki, f'nin tersi f'in tersi ne yapar? f eksi 1'in tersi nedir? f eksi 1'in tersi 5'tir. 5'e eşittir. Fonksiyon bizi eksi 1'den alıp 5'e götürür. Bu fonksiyonların tanım kümelerini ve değer kümelerini düşünün. Bu f'nin tanım kümesi, bu da değer kümesi olsun. f bizi 5'ten alıp eksi 1'e götürdü. f fonksiyonu böyle yapar. f'nin tersi de bizi eksi 1'den alıp 5'e götürecektir. Çok makul. Bir örnek daha çözelim. Bu gx fonksiyonu gx eksi 2x eksi 1'e eşit. Önceki örnekte olduğu gibi şimdi bu fonksiyonu yine y'ye eşitliyorum. Yani y eşittir gx, o da eşittir eksi 2x, eksi 1. Fonksiyonu x'e göre çözelim. y artı 1 eşittir eksi 2x. Her iki yana da 1 ekledim. Denklemin her iki yanını da eksi 2'ye şimdi bölelim. Ne olur? Eksi y bölü 2, eksi 1 bölü 2 eşittir x. Şöyle yazabiliriz. x eşittir eksi y bölü 2, eksi 1 bölü 2. Ya da şöyle de yazabiliriz. f y'nin tersi eşittir, eksi y bölü 2, eksi 1 bölü 2. y yerine şimdi x yazarsak ne olur? f'nin tersi, aa, düzeltiyorum bu arada, fonksiyon f değil, biraz önce g dedik değil mi fonksiyona? Hemen düzeltelim onu. g y'nin tersi, g y'nin tersi olacaktı. g y'nin tersi eşittir, eksi y bölü 2, eksi 1 bölü 2. İlk başta gx fonksiyonu olarak yazmıştık, fx dememiştik, fonksiyon isimlerine dikkat edelim. y'nin yerine x yazıp şöyle diyebiliriz, gx'in tersi, eksi x bölü 2, eksi 1 bölü 2, ve şimdi de grafiğini çizelim y eksenini kestiği nokta eksi 1 bölü 2, değil mi? İşte burası. Doğrunun eğimi de eksi 1 bölü 2. Doğrunun eğimi de eksi 1 bölü 2. Eksi 1 bölü 2'den başlarsak ve artı yönde 1 bir birim gidersek, 1 bölü 2 birim aşağı ineceğiz. 1 bir birim daha gidersek, 1 bölü 2 birim daha aşağı ineceğiz. Eksi yöne gidersek de böyle olur. Doğrumuzda, şimdi elimden geldiğince iyi çizmeye çalışırsam, yaklaşık olarak böyle bir şeydir. Tabi her iki yönde de devam ediyor. Bakalım bu iki doğru y eşittir x doğrusuna göre simetrik mi? y eşittir x doğrusu nasıldı? Şöyleydi değil mi? Ve gördüğünüz gibi simetrikler. Mavi doğrunun simetriği turuncu doğru. Konuyu ana hatlarıyla şöyle özetleyebiliriz. Bir fonksiyonumuz var. Bu fonksiyonda y'yi x cinsinden ifade ediyoruz. Biraz cebir kullanıyoruz ve x'i y cinsinden ifade eder hale getiriyoruz. Bu işlem ters fonksiyonunu y'nin bir fonksiyonu olarak yazabilmemizi sağlıyor. Sonra da fonksiyonu x'in bir fonksiyonu olarak değiştiriyoruz.